Tamamdır. Şimdi çete açıyorum. Hatta Çok güzel bir Hilesi var bu işin. Daha önce hiç keşfettiğiniz mi bilmiyorum ama kendi toplantınıza telefondan ve bilgisayardan ayrı ayrı bağlanabiliyorsunuz. Şimdi ben ekrandan paylaştığım için eğer sorusu olan varsa ona telefondan bakacağım. Ama tercihen eğer ki konuşmanıza engel yoksa mikrofondan konuşabilirsiniz. konuşabilirseniz sevinirim. Tamam. Şimdi akabı müthin almamış. Kusura bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> Tamam telefon işi olmadı. Yankı yapıyor bir şekilde. O yüzden çete bakamayabilirim. Tüy. İyi o başlayalım. Şimdi, evet. Web arşiviciliğine giriş. E, web arşiviciliği nedir? Bu dairede ne konuşacağız? Niye özellikle bugünlerde çok önemli bir konu? Arşivicilik tekniğine genel bir bakış atacağız. Ve en sonu... Hani bu ders bittikten sonra eğer bir daha hiçbir daha buraya gelmesiniz bile internet üzerinden hani devam edebileceğiniz kendi kendinize geliştirebileceğiniz birkaç kaynaktan bahsedeceğim. O zaman yavaştan başlayalım. Şimdi birazcık bir soğukluk hissediyorum şu an ee, herhalde uzaktan olduğu için bu ders ama e, birazcık hani şey insanlar birbirine sesini duysun açısından bir soruyla başlayalım. Sizin için hani bilgisayar, internet duyduğunuz hani ilk gelen şey nedir? Yazabilir misiniz ya da mikrofon üzerinden söyleyebilir misiniz? Ben söyleyebilirim. Nedir mesela senin için? Um, verilerimin ya da kendi mahremiyetimi mahremiyetimi korumanın oldukça zor olduğu ve nasıl diyeyim kendimi ürün gibi hissettiğim korkutucu bir platform geliyor benim aklıma kendine ürün gibi hissediyorsun peki başka hadi arkadaşlar biraz cesaret gelsin aç çete yaz yazılmış Evet, yazılım, ulaşılabilirlik, erişim, tamam. Hepsi güzel şeyler. Peki, tamam. Ee, bilgisayar ya da internet konusu olan bir filmde olmazsa olmaz olan nedir? Tamam, çok güzel. Hakkır cevabı geldi nihayet. <gülüyor> evet. Ee, bilgisayar için hani tam en ilk akla gelen şey olmasa da ilk akla gelen şeylerden bir tanesi hani sizin işte ev adresiniz olsun kredi kart bilgileriniz lise sevgilinizle ibşah fotoğraflarınız peşinden koşacak olan hekiklardır ama ne kadar hani ilginç bir kahraman olsa da hacker hani kıyasla işte bencildir kendisi için yapar bunu para karşılığı olsun belki sadece zevkine. Peki ama hani iyi niyetli hacker diye bir şey olabilir mi? Mesela hani gizli bilgilere hani beyaz şapkalı hackerlar da var. Etik hackerlar da aynı şekilde. Ama bizim bu circle'da konuşacağımız hacker cinsi birazcık daha farklı. Gizli bilgiler yerine açıkta meydanda bulunan bilgileri toplayan hackerlar diyelim. Bunlara internet arşivcisi diyoruz. Mutlaka en çok Twitter'da duyuyorsunuzdur. Hani burada kimsenin <gülüyor> teknoloji dergisi okuduğunu düşünmüyorum ama işte Google Plus kapanıyor, Google Video kapanıyor. Ama hani arşivciler iş başında şeklinde başlıklar görebilirsiniz. Burada hani arşivcinin yaptığı şey genelde bu tek kişilik bir iş değildir. Hani 3-5 kişi en az beraber çalışır. Mesela hani bir site'nin kopyasını oluşturmaya çalışırlar ya da site üzerindeki belli bilgilerin bir kopyasını. Peki niçin? Hani en basit sebebi siteler hani zaman geçtikçe kapanıyor. Nihayetinde hani her şeyin bir masrafı var. Eğer ki hani sen site sahibiysen ve artık işletemiyorsan, karın zarara döndüyse hani yavaştan kapatıyorsun. İşte fotoğraf sitesi olsun, dosya sitesi olsun hani her şey eğer ki kar olmayı bırakırsa aniden kaybolabilir. Ve o da hani ciddi manada bir sıkıntı. Belki hani senin ...arkadaşlarına hani paylaştığım bir fotoğraf olsun, bir... Ya, hani ...ortak çekildiğiniz... Ya, ...bir video... YouTube mesela kapanmaz. Yani o, o bakımdan... ...her site aynı vaziyette değil. Bazı siteler kesinlikle hani diğerlerine göre daha uzun ömürlüdür. Ama ola ki hani... ...başka hani internet köşesinde bir şeyiniz vardı ve unuttunuz. Hani... Yok olmaya mahkum olmaması için hani arşivciler böyle kapanıldığı ya da kapanılacağı tahmin edilen sitelerin kopyasını oluşturmaya çalışırlar. Ee, bunun için küçük bir şirket olmaya gerek yok eğer ki Google gibi büyük çaplı bir şirketsen ve hani çok fazla minik minik projelerin varsa hani onlar da iflas edebilir, onlar da batabilir. Hatta işte şey şu aşağıda verdiğim by Google diye bir site var, bu projelere takip ediyor ve mutlaka şu an 200 uygulamaya geçmiş olabilir o. Galiba en son şey hangout'u kapatıyorlardı. Bu bir. İkinci, ve bu özellikle hani şey, üniversiteler için çok önemli bir durum, link çürümesi diye bir olay. Şimdi mesela hani kendi kişisel birilerini ya da internete yüklediğin bir şeyi kaybetme korkusunun yanında senin bahsettiğin bir şeyin kaybolma ihtimali var. Yani özellikle araştırmada önemli bir şey. Şimdi okulda mesela hani eğer bir kitaba yani sahip edecek olsaydınız, hani referans olarak, işte yazarını, senesini vesaire verirsin, dergi ise, cilt numarası. Ama internet için internet sitesini versek bile onun yanında tarihini de vermemiz gerekiyor. Onun için olabildiğini e, tahmin edecek var mı? Niçin sadece internet kaynaklarında tarih veriyoruz? Erişildi tarih şeklinde. Cevap gelmiyor. İyi tamam ben vereyim. Az önce işte bahsettiğim şey... Tamam evet Link Rock'tan dolayı. Aynen öyle. Şurada gördüğünüz bir çalışma var. Özellikle hani... Sadece bu çalışmayla meşhur oldu demeyeyim ama hani buna benzer bir iki çalışma sonucu hani insanlar fark ediyor ki internet kaynakları hani ne kadar faydalı olsa da hani az önce bahsettiğimiz şekilde kar olmayı bıraktığı anda hani aniden kaybolabiliyor. O sebepten dolayı insanların hani bir daha erişemese bile en azından hani hangi şartlar altında o yazı incelenmiş, o kaynak gösterilmiş şeklinde hani bildirmeyi tercih ediyorlar. Gördüğünüz şekilde hani ne kadar uzun bir vakit geçerse genelde o kadar fazla link çalışmayı bırakıyor. Arşivci olarak hani buradaki amacımız sadece hani kapanacak sitelerin yanı sıra aynı zamanda hani açık siteyi periyodik bir şekilde de e, kopyalarını oluşturup nasıl işte şey internet e, işte Chrome kullanıyorsanız hislerinize girebildiğiniz şekilde hani sitelerinin de histerilerini oluşturmak. Ama silmenin yanı sıra bir durum daha var. O da geçmişi değiştirme çabaları oluyor. Bunun en meşhur örneklerinden bir tanesi işte Irak'ın işgal esnasında Amerika Cumhurbaşkanlığı'nın açtığı bir site var. İşte Irak'ta yenilenme şeklinde. Bu ilk açıldığı zaman hani verilen haberlerden bir tanesi işte o zaman Cumhurbaşkanı Bush Irak'taki tüm askeri operasyonların sonlandırıldığını bildiriyor. Hani Bundan sonra sadece e, altyapı çalışmaları yapılacak manasında. Ama aradan birkaç ay geçtikten sonra buna çok ufak bir değişiklik yapıyorlar. Tüm büyük çaplı askeri operasyonlar e, bitirilmiştir şeklinde. Eğer ki hani yarın öbür gün e, tekrar faaliyete geçinecek olursa insanların bunu sorgulayamaması için hani hiçbir zaman bunun sözünü vermemiştik e, dercesine. O sebep, ben hani gene dediğim gibi, sadece kaybolma ihtimali olan şeyleri değil, değişme ihtimali olan şeyleri de arşivciler kopyalamak için çabalar sarfeder. Evet, bu da temelde bunu konuşacağız. Bu nasıl yapılır? Yani niçin yapılır? Yöntemleri nedir? Yani az önce ulaşın dediği gibi, biz niçin kendimizi ürün gibi hissediyoruz? Değerlerimiz nedir? O değerleri nasıl değerlendiririz? Başkalarının değerlendirmemesi için biz değerlendirelim. E onun dışında genel manada hani değişen dünyamızın ilginç şartları. <gülüyor> bu dairede ne konuşmayacağız? E, bu bir hackerlık dairesi değil maalesef. <gülüyor> o yüzden gidip de arkadaşlarınızın feysini çalma gibi bir şey beklemeyin. E, bu dersler kayıt adı altında olduğu için... Ee, yasa dışı herhangi bir şey göstermemeye özen göstereceğim. Eğer ki e, görüş bildirirsiniz, aynı şekilde hani herhangi bir siyasi meselede onu da göz önünde bulundurun. Bir de e, şöyle bir ayrım yapmak istiyorum. Arşivcilik talibi hani aynı zamanda işte CD olsun, e, eski şu kasetler ya da kitapların hani dijitalleştirilmesi için de kullanılıyor bizim kendi okul kütüphanemiz e, mailden takip ediyorsanız son birkaç haftadır bunlarla ilgili etkinlik düzenliyor. Ve zaten internet arşivciliği kendi içinde iltenince e, geniş bir konu olduğu için bu konulardan olabildiğince çekinmeye çalışacağım. Sadece hani internette bulunan şeyleri nasıl muhafaza ederiz? Nasıl keşfederiz? Ama internet dışında kalmış başka hani daha e, geçmiş veri, depolama yöntemlerinde merakınız varsa o zaman kütüphaneye takip edin yani, deyip devam ediyorum. Şimdi evet. Onun için özellikle bu dönemde çok önemli. bir iki, hani görüş bildirmek isteyen kimse var mı? Ben bir soru sorabilir miyim? Az önce soracaksın. Buyur. Bu link çürümesi hakkında ben tam olarak nasıl olduğunu soracaktım. Hani şu şekilde olduğunu biliyorum. Sitenin değişimle alakalı bir değişim olursa ya da sistemin tabii ki kapanması durumunda e, hani link çürümesi durumu gerçekleşiyor. Bunun dışında e, linkin e, hani kendi kendine bozulması gibi bir durum söz konusu mu? Bir bunu soracağım. Bir de bunun arşivcilikle linkin çürümesinin kurtu, kurtarılması söz konusu mu? Yani e, anlatabileceğim şeyler varım. Tamam. Ee, i̇lk soruya gidelim. Kendiliğinden bozulabilir mi? Bazen bozuluyor. Diyelim mesela bir internet sitesi daha önce hani adreslerini şu formatta tutuyordu, işte haber sitesi gibi düşün, gün ay yıl. Sonra aradan bir süre geçti, bundan sonra ay gün yıl tutalım diye değiştiriyorlar ve o zaman şey işte hani 30 Aralıksa hani 30. bir ay olmadığı için 30. ayın 12. günü diye ararmışçasına, artık o e, server yanlış bir yere yöneltmeye çalışıyor. O şekilde kendinden kaybolabilir. Bu bir. İkincisi de şey, tamam e, biz nasıl bunun önüne geçiyoruz sorusuydu. Şöyle tarif edeyim. Hani çeşitli e, internet tarihçisi demeyelim ama geçmiş tarayıcısı şeklinde siteler var. Hani orijinal link senin elinde varsa işte onun mesela belli bir saatte, belli bir günde ki hani görüntüsüne ulaştırabiliyorsun. O şekilde hani e, e, diyelim hani referans gösterirken sen tarihini verdiysen e, öyle bir tarayıcı sitesini hani gezmeyi öğrenmiş biri, işte diyelim sen 5 Aralık yazdın, 5 Aralık'ta fotoğraf yoktur ama işte Ocak'ta vardır. Ona yakın çevredeki tarih aralıklarını inceleyebilir. Anlıyorum, teşekkürler. Rica ederim. Evet. Bu dönem dediğimiz, işte son 10 yıl olsun, özellikle 2020 senesi. Eğer ki hiç hani aranızda Minecraft oynayan varsa, işte şey, ateş yakmak için hani şakıl taşıyla demir gerekiyordu ya, birbirinin hani sürmek bu dönemde de iki tane çok hani yaygın akım diyelim var ki bunlar birbiriyle temas ettikçe özellikle hani şey internetten birçok verinin kaybolmasına daha çok gizlenmesine ya da hani şey eğer ki depolanıyorsa hani başka insanlarca depolanmasına sebep oluyor. Bunlardan ilki akıllı telefonların yayılması. Şimdi ya tamam herkes artık telefonla geziyor deyince çok tuhaf gelmiyor olabilir ama işin açıkçası işte son 10 sene içerisinde e, genel anlamda insanlar artık bilgisayar sahibi olsana telefon sahibi oluyor. Ya da eğer ki yani bilgisayarı olsa bile telefonla daha çok vakit geçiriyor. İşte konforu olsun, nereye giderse gitsin taşıyabilirliği olsun, e, aileler için özellikle Türkiye'ye gelelim aileler için hani eve bir tane bilgisayar alınca onu herkes ortak kullanmak herkesin ortak kullanması gerekebilir ama herkesin telefonu olsa mesela hani şahsi olarak kullanabiliyorlar o bakımdan özellikle hani telefonların üretim masraflarının düşmesi telefon kredileri gibi şeylerin ortaya çıkması sayesinde artık insanlar bilgisayardan çok telefon kullanıyorlar. Bu kendi başta başına çok da kötü bir şey değil. Üstelik hani genel anlamda pozitif bir şey. Mesela Google şu an Next Billion Users adı altında işte bir sonraki bir milyar kullanıcımız diye bir proje yürütüyor. İşte nasıl hani internetin daha yayılamadığı, yani dünyanın daha fakir bölgeleri ya da daha az gelişmiş bölgelerine ulaştırmak için daha ucuz telefon üretmeye çalışıyor. Mobil data da. Az nasıl sarfedebiliriz gibi araştırmalar yürütüyor. Yani amaç, e, tamam, eğer ki herkese hani süper bilgisayarlar, multispciler dağıtamasak bile, hani internet gerçekten çok güzel bir kaynak, bunu hani olabildiğince kişi ulaştırabilelim diye bir yarış var ve akıllı telefon bunun hani ciddi bir parçası. Gelelim bunun getirdiği sorunlara. Bunların ilk ki e, kısıtlamalar diyelim. Şimdi. Az önce hani bahsettiğimiz o insanlara büyük hani devasa gaming PC'ler vermek yerine çok hani basit işlemler yürütebilen kıyasla hani üretmesi daha kolay akıllı telefonlarla da internete bağlayabiliriz hani işte ihtiyaçlarını karşılasınlar diye şurada gördüğünüz tablo bir video arşivcisi tarafından derlenmiş. Yani geçenlerde falan paylaşıldı. Yaklaşık 15 yıl boyunca YouTube videolarının çözünürlüklerini takip ediyor. İşte soldan sağa gittikçe 2006'dan 2010'a kadar işte eğer ki belli bir video çözünürlüğü daha fazla kullanılmaya başladıysa o bölge yükseliyor ve en hani son 6 yıla gittiğimiz zaman 720p ile 1080p arasında bir mücadele görüyoruz. Neden? internetin kötü olması diyebilirim belki. Tamam, o bir sebebi. Ama telefonda alakalı olan kısmı var mı? Ha, telefonda 1080 720'nin benim açımdan bir farkı yok ki. Belki o oysandır. Telefonda 1080 seçeneği her zaman yok, bildiğim kadarıyla. Doğru mu bilmiyorum ama... Aynen. 1080... YouTube üzerinden yok yani. Hep olmuyor. Kayıt alırken de işte kameranız... Eğer 1080'e varsa bile genelde defoltu 720'da geliyor hani görüyorsunuz ki insanların daha çok telefon kullanmasının böyle yan etkileri olabiliyormuş. Şimdi artık hani eskiden movie maker falan vardı ama artık mesela telefondan da video yapabiliyorsun işte PowerDirector, Flipagram tarzı uygulamalarla. Bunun da getirdiği hani kendi başına başına çok zararlı bir şey değil. Sadece hani internet hani paylaşmış olduğunuz dosyaların hani kalitesi düşmüş oluyor. Daha önce kisine göre Buradan ne ciddi anlamda bir kayıp yok sadece hani bir kalite farkı var bunun bir seviye seviyesine uyumsuzluk diyelim burada da hani şey bilgisayarda çalışabilen şeylerin hiçbir zaman telefona aktarılmaması yüzünden nasıl desem hani şey artık şey okunamaz hale gelmesi, uyumsuz bir hale gelmesi. Bunun en meşhur örneklerinden biri, hani çocukluğumuzda eğer hiç oyunlar birde ya da kral oyunda takıldıysanız, uh, Flash Player dediğimiz uh, program demek istiyorum da tam program değil. Uh, ara yüzün uh, öneminin kaybetmesi. Bunun uzun uzun detayına bir girebiliriz ama uzun kısası telefonlar hani ilk çıktığı zaman bilgisayar kadar e, kuvvetli olamadıkları için e, kısacası telefon için flash geliştiremiyorlar. Bir çaba var ama bir yerden sonra insanlar pes ediyor. Şimdi e, eğer ki hani telefonlar artık taş kaldıracak seviyeye gelmişse bile o arada geçen hani süre boyunca hani insanlar flash'ı unutup hani artık tamamen başka... Uygulamalara, işte Flash kullanacağımı, hani sıfırdan kodlarım gibi, hani görüş değişimi gibi şeyler söz konusu. Ee, bu sadece basit bir örnek ama başka örnek verecek olursak hani mesela Windows'ta çalışıp Mac'te çalışmayan programlar gibi düşünebilirsiniz ya da işte DOS'ta çalışan Windows'ta çalışmayan. Yani Kızarsın bunu pek önüne geçemiyoruz. İşte yeni bir sistem çıktıkça. Önceki sistemlerin hani bazı programları zaman geçtikçe hani çalışamaz hale geliyor. Öyle olduğu zaman hani bunun doğal kaybı var, bir de doğal olmayan kaybı var. Flash'ın güzel örnek olmasının sebebi hani flash'i mesela bilgisayarda çalıştırabilmenize rağmen, şimdi Adobe'ye ait olduğu için onlar artık zarar ediyor flash'tan. Siteyi bildikleri gibi, aynı zamanda şey artık bu yazılımı satmaya gerek yok şeklinde yazılımı da kesebiliyorlar. O yüzden işte bu sene sonunda zaten hani eğer Chrome'da falan mutlaka uyarısı gelmiştir. İşte bu sene sonunda artık Flash kullanılmayacak, isterseniz kapatabilirsiniz şeklinde. Bilgisayarlar da Flash çalıştırmamaya başlayacak. Hatta işin tuhafı öyle bir özellik eklemişler ki son işte şey kaç bu sene içinde update ettiyseniz, tamam benim bilgisayarda nasıl olsa flash player var deseniz bile saat kurmuşlar işine ve yani tarih 2020'yi geçip hani 2021'e devrederse çalışmayı kabul etmeyecek. Yani neden böyle bir karar alırlar kısmına şimdiliğine girmeyelim ama uyumsuzluğun doğal bir boyutu olduğu gibi yani böyle yapay bir boyutu da var. Eğer kendin bir şey gitgide daha Aa, süremiz azalıyor. Dikkat. Şu an e, önüme bir şey çıktı da. Son 10 girdiğimiz için. Evet bir doğal boyutu olduğu gibi aynı zamanda birazcık daha hani yapay bir boyutu var. Yani nasıl olsa bunun hani zamanı geçti. O yüzden hani Artık bunu hani imha etmeye çalışalım gibisinden. Bir arşivci olarak hani çeşitli emulator tabirini hiç duydunuz mu bilmiyorum ama mesela Flash'ı taklit edebilen programlar geliştirmeye çalışıyor insanlar. Hani eğer Flash Player çalıştıramasam bile, işte 2000 senesinde, 2005 senesinde hani eski bir sitenin bozulmaması açısından, eğer ki ben Flash Player çalıştıramasam bile, onu taklit edebilen bir programla hala hani o site kaybolmamış gibi çalıştırabilirim. E, niyetiyle. O iki. Üçüncüsü de, e, bu birazcık daha hani şey, az önce bahsettiğim o temas olayına geliyor. Çünkü kendi başına zararlı bir şey değil ama dönemimizin hani ikinci polemiği yüzünden e, sıkıntı haline geliyor. O da hani birazcık bir gürültü kirliliği ve hani yaşamın gitgide seri bir hale gelmesi. İşte hani kıyasla, bir e, Diyelim hani saatte saçma sapan bir şey paylaştın. Facebook'ta hani olsa olsa 10 kişi okuyor. Ama diyelim bir arkadaşın senin WhatsApp grubuna paylaştıysa... ...o ondan sonra hani şey 5-10 kişiye daha gidiyor. Çünkü insanların hani... ...nasıl desem konuşası geliyor telefon kullandıkları zaman. O bakımdan hani gittin bunu yazdın uğraştın diye sorgulamaktansa... ...mesela hani işte ne bileyim bir ara yani, musun içine bir şey katıyorlardı gibi saçma sapan bir haber vardı. Şu işte aşağıda deprem tahmin edebilen adam. Ha, bu cins hani sansasyonel şeyler çok daha hızlı yayılıyor ve bunun hani getirdiği bir şey de hani git gide hani, bilginin verinin hani e, önemsiz nasıl olsa her şey yalan şeklinde beynimiz uyuşuyor. <gülüyor> Tam olarak nasıl tarif edebileceğimi bilmiyorum ama yani e, bunun getirdiği diğer bir şey, hani hakikaten e, tehlikeli haberler çıktığı zaman, mesela şey e, geçen sene e, şu Barış Pınarı askeri hareketi sırasında, işte internette bir video paylaşılıyordu, işte e, Türklerin katliamı vesaire adı altında. Halbuki <gülüyor> e, bu sadece hani şey başka bir yerde çekilip, hani o başlık adı altında paylaşılmış. E, eğer ki mesela, hani bunun hani hesabını yapan kimse olmasa e, aradan hani seneler geçtikten sonra insanlar hani sadece o anda gördükleri hani yalan bir habere kimse bunu ne çürüttü ne teyit etti diye hani istedikleri şekilde yorumlayabiliyorlar. E, o bakımdan hani haber sitelerinin takibi de özellikle hani araştırmacılar için çok önemli bir konu e, oluyor. E, hani bunun bağlandığı ikinci noktada. <gülüyor> ...internetin git giderek e, daha politik bir meydan haline gelmesi. Ki hani böyle e, işte yalan haber olsun, şey olsun. Hani insanların işte bugün arkadaşımla şuraya gittim e, den çıkıp... E, ...bugün işte şey... <gülüyor> e, ...siyasetçilerin hani birbirlerine laf sokmalarını izlemeye başlamaları gibi hani bir zevk anlayışına değişim mi desem, tam olarak nasıl tarif edilebileceğini bilmiyorum. Ama politikleşmeden kastım hani sadece siyasi manada düşünülmesin ama kısacası hani internete girdiğiniz zaman arkadaşımızın dediği gibi hani bir ürün olarak girmemiz. Şu an senin burada işte Alperen Kars olman, Beyda Nur olman önemli değil ama işte Türkiye, Türk olman, Türkiye'de olman, Koç Üniversitesi'ne gitmen, hani kısacası insanların gitgide daha çok hani etiket haline getirilmesi. Peki, o zaman internette, internet yüzünden neleri kaybedebiliyoruz? İşimizden olabiliyoruz, Ünümüzden olabiliyoruz. Hatta şahsiyetimizden dahi olabiliyoruz. Son zamanlarda... ...eğer hani haberleri takip ediyorsanız... ...işte... ...Çin'de çok fazla... ...hani... ...sürvelans... ...yasası getirildiği için... ...insanlar artık nasıl kaçabileceklerini bilmedikleri için... ...hani artık ne sosyal medyaları varsa... ...onları hani, silmeye karar veriyorlar. Hani istemli bir şekilde kendimize ait olan şeyleri inkar ediyoruz. Böyle olduğu zaman, hani açıkça, hani dürüst olmak lazım. E, diyelim hani Facebook'tan sildin ya da Twitter'dan sildin. Bu siteler, hani Amerika'nın yasaları gereği, bunlara 4-5 sene daha hani muhafaza etmeye devam edecek. Ama hani biz kendi korkumuzdan dolayı e, kendi bilgimizden olmuş oluyoruz. Ve, hani ortaya çıkan o kadar tuhaf bir e, pencere ki, bana ait başlayan, hani benim hatıralarım, benim yaptığım şeyler artık başkasının hatıraları haline geliyor ve istesem bile hani ona ulaşamıyorum. Fakat onlar e, diyelim hani herhangi bir yasal bahane olduğu takdirde ulaşabilecekler. Evet. Halit. <gülüyor> e, o bakımdan bizim yapabileceğimiz çok bir şey yok bu konuda. E, hani sadece şey insanlara kendini sevdiğin zaman hani olan sana oluyor diye bildirmek dışında. Ee, ama gelin hani internette kaybolabilen e, bu yüzden e, internette kaybolabilen şeylere korona esnasında bunun bayağı örneğini gördük. Mesela hani ilk e, çıkan haberlerden bir tanesi eğer playing oynayanınız varsa e, Çin hani oyunu yasaklıyordu işte insanlar hani e, hastalığı düşünmesinler diye daha ilerleyen süreçte e, birçok hani App Store, ee, koronavirüsle ilgili olan ama resmi olmayan e, app'leri kaldırmak için filtre uygulamaya başladılar. Ee, buna dair herhangi bir hani tuhaflık ya da art niyet seziyor musunuz? Bence doğru bir şey. Doğru bir şey. Hassasiyetlere cevap veriyorlar değil mi? Evet yani yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek için. Peki hani böyle bir filtre oluşturulup o art niyete kullanılamaz mı? Hani koronavirüsü filtreleyelim demeyelim ama diyelim işte şey mesela aşı çıktı ama hani insanların bilmesini istemiyoruz. Evet öyle bir şey de var ama mantık ya. Bunun e, örneğini geçen sene gördük ve bu sana görmeye devam ediyoruz. E, Amerika'nın özellikle e, yasalarını sıkmasından dolayı e, İran e, en fazla sesi çıkarıyordu. Hani sadece İran değil, e, birçok ülke mesela şu an hani e, bilgisayar mühendisi olduğunuz için bu sizin için önemli bir şey. E, GitHub ya da GitLab gibi hani normalde kodlarını paylaştıkları sitelerden banlanmaya başladılar. Ee, hani seneler boyunca kullanabiliyorken bundan sonra almak istemiyoruz şeklinde e, devlet karar çıktığı için artık e, insanlar hani IP üzerinden bloklanabiliyor. Öyle bir duruma geldik ki hani e, insanlar benim ülkem şunu yasaklıyor demiyor ama e, ben bu ülkede yaşadığım için <gülüyor> bu şey e, yasaklanmış oldu diye. E, öyle oldu zaman da hani gerçekten şu an eee Birçok şey kontrolümüzün dışında. kontrolümüze alabilme şantımız var mı? Sanırım toplantı bitiyor. Yani i̇kinci bir Zoom linki atacağım birazdan. Ha, bu arada ben ders hakkında bir şey ha, sorun mu Evet soru sormuştum. Ben duymadım da başka bir şey soracak. Buyur. Ee, bu hani ders hakkında değil aslında ama bu ders normalde resmi bir ders e, değil ama hani biz bu ders için herhangi bir bu derse aldığımızı gösteren bir şey alabilir miyiz ya da o tarz bir şey olacak mı? Ben olacak diyebiliyorum ama onu bana değil Necdiye sormak lazım. O kim oluyor? Nasıl ulaşabilirsin peki? Nasıl ulaşabilirsin? Ben sana telefonunu yoldayım en iyisi. Yani etik olacaksa bir sıkıntı yoksa olur. Hani Sadece merak ettiğim için sormak istedim.